Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri Ay eğer dünyaya daha yakın olsaydı nasıl olurdu? Milyarlarca yıl önce Mars büyüklüğünde bir gezegenin dünyamıza çarpmasıyla etrafa saçılan gezegen parçalarının birleşmesi sonucu oluşan ay tahmini olarak 22.500 kilometre uzaktaydı. Yani şimdiki uzaklığına nazaran 17 kat daha yakındaydı. Milyarlarca yıl boyunca kütle çekim etkisiyle bizden yılda 3 buçuk santimetre uzaklaşan ay şu anda 384 bin kilometre uzaklıkta bulunmaktadır ve her yıl uzaklaşmaya da devam etmektedir. Hem ay hem de dünya o zamanlar dış kabukları soğumadığı için aktif volkanlarla kaplıydılar ve şimdiki görünümlerinden eser yoktu zaman içerisinde ay dünyadan uzaklaşırken yüzey kabukları soğuyarak günümüzdeki görünümlerine kavuştular. Eğer ay oluştuğu ilk uzaklık olan 22.500 kilometre mesafede günümüze gelmiş olsaydı iki cisim arasındaki çekim kuvvetleri çok yüksek olacağından Gelgitler çok daha hissedilir boyutlarda yaşanacaktı. Ay dünya etrafında daha hızlı döneceğinden dünya çevresinde bir günde birden fazla tur atabilir olacaktı ve bu da gelgitler arasındaki süreyi kısaltarak depremleri, volkanik faaliyetleri, deniz seviyesinin çok daha fazla yükselip alçalmasını tetikleyeceğinden insanlar için daha yaşanması zor, hatta mümkün olmayan doğa koşulları oluşacaktı. Ancak bu süreçleri düşünmeden sadece ayın daha yakında olduğunu hayal ettiğimizde ise işte bu şekilde bir görüntü gökyüzünde bizi bekliyor olacaktı. İnsanlığın gündelik hayatta görmeye alışık olduğu şeylerin biraz değişmesi bile algılarımızı değiştirip hayrete düşmemize sebep oluyor değil mi? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.